Yani fiziksel olarak insanların bedenine yansımasına bir örnek olarak verebiliriz hocam. Yani depresyon böyle nasıl bir virüsmüş? müdahale etmedi, girmedi. Hocam yani. psikolojinin grip diyoruz. <gülüyor> evet, evet. Grip. Evet, evet. bir grip yaşıyorlarsa insanlar anladığım kadarıyla Kesinlikle. ciddi bir yılgınlık, çökkünlük, bezginlik, evet. mutsuzluk, hatta baş ağrısı, affedersin kıç ağrısı <gülüyor> ve bütün bedeli etkileyen bir... Virüs. Peki depresyon hastası diyebilmek için bir kişiye yani ne kadar bu süreçte kalmış olması gerekiyor? Tabii ki psikologlar hani böyle bir psikiyatırlar ancak teşhis ve tanıda bulunabiliyorlar ama belirtilerinde sizler terapi yoluyla uğraşan profesyoneller e, olduğunuz için ve olduğumuz için evet. biliyoruz. E, seyircilerimiz de bilsinler. Tabii ki hocam. Depresyon hastası diyebilmemiz için öncelikle 2 ve 4 hafta sürecinde bir e, çökkünlük dediğimiz, onun devam etmesi gerekiyor hocam. Bunun haricindekiler, 2 e, haftadan daha kısa olanlar bir mevsimsel diyebiliriz. Mevsimsel veya geçici, geçici. bir mutsuzluk, huzursuzluk. Evet, her sene böyle bir rutin diye diyebiliriz. Ama bir aya aşıyorsa bir dakika deyip durdurmak lazım. Evet, Hemen depresyonu kulağından tutup... Sizler gibi e, uzmanların yanına gitmek odasını kapısını çalmak gerekiyor ve başlamak